bu tüten en son uçak. Bizimki biraz daha Arap müziğine yakın. Hakikaten, vaktler kanak uydügeni bilmediğimiz gibi teşekkür etmemiz ve hamma ki inge göster Özbekistan'ı çok seviyorum ve tekrar geleceğim bu sene. Hepinize selamlar söylüyorum.